Tüm sıfatlarıyla taksit ettiği üzere Allah-u Teala'yı e, hakkıyla bilirsin. Şimdi kemadan sonraki cümle bir sınırlama cümlesi. Kişi sadece ben Allah'ı hakkıyla bilirim demiş olsa e, burada çok büyük bir iddiada bulunmuş olur. Çünkü bizim bilgi kaynaklarımız açısından allah Teala'yı Teala'yı katılmamız haşa mümkün değil. Dolayısıyla e, sınırsız şekilde ben allah Teala'yı bilirim iddiası çok büyük bir iddia. Tasavvuf ehli de buna karşı çıkmışlardır. Hatta bu açtan Ebu Hanifi olmuştur. Yani sınırsız şekilde Allah hakkıyla biliyorum dedi diye. Oysa Ebu Hanif'e sınırsız bir ifadeyle e, Allah hakkıyla biliyorum iddiasında bulunmaz. Kemal ve sefallahu nefsehu diye başlayan cümlede ne demek istediğini sınırlandırır. Allah'ı kendisini kitabında cem'i, sıfatı, tüm sıfatlarıyla tavsif etti üzere biliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın isim ve sıfatları yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın isim ve sıfatları nasıl geçiyorsa bunlara bakarak Allah-u Teala'yı biliyoruz iddiasındadır. E Yoksa Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın isim ve sıfatları yer almamış olsaydı Kur'an-ı Kerim'i e, dikkat almadan sadece Kur'an dışındaki bilgi kaynakları, duyu organları veya akılla bu bilgilere ulaşma imkanımız olmayacaktır. Demek ki e, Allah-u Teala'yı Kur'an-ı Kerim'de kendisini vasfettiği üzere rant da yere aldığı bilgi üzere hakikat biliriz. Böyleyse yakdiru ahadun en ya'budu Allah teala hakkat ibadete hiç kimse Allahu Teala'yı hakkıyla ibadete güç yetiremez. Ekme ve ehlinde bu mümkün gibi görünse de bu mümkün değildir. Kimse hakkıyla ben dört dörtlük e, ibadeti yerine getirdim diyemez. Bunun alakalı Buhari'de de e, Kitab-ı İman hadisler var. Oradaki hadislerde e, Peygamber Efendimiz sahabelere ibadetle kendinizi ezmeyin diyor. Yani dört dörtlük yapacağım düşüncesiyle e, güç diye düşünmeyin. E, i̇badet size dalip gelir. Benim yaptığım gibi yapın diyor. Yani ben hem e, yemek yerim hem oruç tutarım. Hem gündüzler namaz kılarım hem geceler namaz kılarım. Benim yaptığım gibi yapın. Yoksa sürekli gündüzler, oruç, geceler, ibadetle yapmak insanın takatinin üstünden kalkabileceği bir durum değil. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı şekilde, Peygamber Efendimiz e örnek olduğu şekilde ibadetleri yerine getirmek mümkün. Ama bunun dışında hakkıyla ibadetleri yerine getirdim iddiası hiçbir kimse için doğru değil. Çünkü insan hakkıyla ibadetler yapmaya güç yetiremez. Verekin nehu, fakat ya bu bir Ne yaparız o zaman? Biz bir emrihi Allahü Teala'nın emrettiği üzere ona ibadetlerimizi yerine getiririz. Kema emerahu bir kitabiyi ve sünneti Rasulü Zaten açıkladığı üzere Allahü Teala kitabında bize emretmiştir ve Rasulü'nün sünnetinde de bunlar bize örnek teşkil etmiştir. Demek ki kemaalar yukarıda da kema geçti. Genelleme yanlıştır derler. Biliyorsunuz. Her genelleme hatta hata içerilerler. Ebu Harife'yi genelleme yapmak yerine sınırlandırıyor. allah Teala'yı hakkıyla bilirim demek yerine allah Teala'yı Kur'an-ı Kerim'de kendisini vasfettiği üzere hakkıyla bilirim diyor. Yani aynı şekilde Allah-u Teala'ya ibadet etmek demek yerine Allah-u Teala'ya Kur'an-ı Kerim'de ve Rasulünün sünnetinde yer aldığı şekilde ibadet etmek diye bu ibadeti sınırlandırıyor ve yestevil mu'minun ve kulluhum fi'l ma'rifeti biyakini ve tevekkülit ve muhabbeti ve rıza'i ve ve reca'i ve müminlerin hepsi işte marifet yakin, tevekkül muhabbet rıza half reca iman da içittirler ve yetefavetu ne Bönel iman, bizarike kullihi, iman dışındaki konularda ise farklı farklıdırlar. Burada Tebu Hanife'nin mantığı açısından iman dediğimiz, kalbin tasdiki, kişinin Allah'a benimsemesi kalbin tasdik etmesi, kişi tasdikle imana girmesi açısından tüm insanlar eşittir. Yani tasdiği alışverişteki evet hayıra benzetebilirsiniz, ikrar... İnsanlar bilmesi açısındandır. Asıl işi gerçekleştirmek kişinin benimsemesidir. Benimseme açısından kişi ya benimsemiştir ya benimsememiştir. Yani ya iman etmiştir ya iman etmemiştir. İmanın özü tasdik olması açısından insanlarda bu öz tasdik yer alır. Ama bunun dışındaki konularda, ahlaki konularda, ibadetlerle ilgili konularda insanların davranmışları yetefavetüne, imerdiüne iman dediği bu konular. İmanın dışındaki ahlaki konularda, ibadetlerle ilgili konularda insanlar farklı farklıdır. Zaten sahabeler de öyle. Baktığımız anda e, sahabelerin her günleri ibadetle ilgili özelliklere farklı. Vallahi Teala mütefettilun ala ibadihi. Allah Teala yücedir. Adildir, adildir. Kat yu'minu't tevabe minhu. Allah Teala adil. Nasıl adil? E, sevapları kendisine yönelen hak sevapları fazlasıyla verir. Kendinden bir ikram olarak fazlasıyla verir. Yani her sevap iyilik bire on, bire yedi yüz artarak katlanıyor. İbadetin karşılığını veren adildir Allah. Ve kat yuakibu ale bir adlen minhü. İşte günah işleyenlere de zembi işleyenlere de adilli ile karşılık verir. وَقَدْ يَعْفُوا فَدْلَ Fadlıyla da affedebilir. Burada daha önce de geçmişti. Hızlan bahsi geçmişti. Tevhik bahsi geçmişti. allah Teala iyiliklerin yapılmasını ister ve destekler ve teşvik eder. O yüzden ibadete 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 ve daha fazla katlarıyla sevap veriyor. Ama ceza kısmına gelince yapılan işlenen bir günaha allah Teala adaletiyle birebir karşılık yazıyor. Onu bir şekilde affetmesi de mümkündür. Ve şefaatü'l-enbiya'yı aleyhisselam peygamberlerin şefaati hakkul haktır. Ve şefaatün nebiyyü aleyhissalatu vesselam l-mü'minine'l-müznübin ehlil-keba'ir minhum el iqab hakkın, tabitun. Peygamberlerin şefaati haktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminlerden günahkar olanlar Büyük günah işlemiş olanlar ve o azabı da hak etmiş olanlar istediği bu büyük günah sebebiyle bu kişilere de Peygamber Efendimiz'in şefaati hakkul haktır ve sabitün ve sabittir. Ve veznul amale bil mizan, amellerin mizanda tartılması, yevmel kıyameti, kıyamet gününde hakkul haktır. Ve havzun nebi aleyhisselatü vesselam, Peygamber Efendimiz'in havzı hakkul haktır. وَالْقِسَاسُ ma مَا el الْخُسُمْ Zalimle mazlum, işte hakla, hakkı yenen kişi arasındaki hesaplaşma, kısas, karşılıklı hesaplaşma, bir hasenati hasenatlar üzerindendir, يَوْمَ kıyameti kıyamet gününde hakkun, bir de haktır. Kıyamet gününde zalimle mazlum, işte haklı haksız, arasında bir hesaplaşma olması gerekiyor, kul hakkı açısından. Bunlar da hasenat üzerinden kıyamet gününde gerçekleşecektir. Bu da haklı diyor. Biliyorsunuz bununla ilgili bir müfis var. Peygamber Efendimiz müfis kimdir diye ashabına soruyor. Onlar da e, parasını kaybeden, ticarette sıkılıyor kişi müfisdir diyor. Peygamber Efendimiz de doğrudur. Bu doğru. Yani, Ticaret müfis odur ama bir de dünyadan e, ibadetiyle, orucuyla, iyilikleriyle ahirete imtihar ettiği halde orada işlediği kulaklığıyla sebebiyle e, İyilikleri alınıp karşı tarafa verilen, hatta iyilikleri yetmediği için karşı tarafa günahlar alınıp boynuna yüklenen, bu şekilde ibadetle gittiği halde sıfıra tüketip e, cehenneme düşen kişidir diyor. Bu anefde bu hadise atık yaparak kıyamet gününde işte zalimle mazlum arasındaki kul hakkında hesaplaşma bir hasenat, hasenat üzerinden olacaktır diyor. Şimdi bu güzel bir çözüm arkadaşlar. Hadiste de geçtiği üzere kulaklarının hasenatla, günahların veya sevapların aktarılmasıyla çözülmesi güzel bir çözüm. Diğer türlü ortak kişiler başbara bırakılsaydı, yani haklıyla haksız, karşı karşıya getirilip aranızda anlaşın deseydi, dünyada da olduğu gibi ben haklıyım, sen haksızsın, sen haklısın, ben haklıyım, bu uzayıp gidebilirdi. Allah adil her şeyi bilip kayıt aldığını aldırdığı için, kim zalimse onun iyilikleri alın karşı tarafa. iyilikleri yetmezse, e, mazlumun günahlar alınıp o zalimin sırtına yüklenerek hasenat üzerinde bir hesaplaşma gerçekleşiyor. Buna da Ebu Harife kısas diyor. El kısasü fîmâ beynel husûn bil hasenâti devvel kıyameti hakkûn. Ve inlem tekûn lehum hasenat Eğer hasenâsi yoksa, o zalimin iyilikleri yoksa, ve tafü aleyhim karşı mazlumun günahları ona yüklenir, hakkûn, bu, bu haktır, caiz ve caizdir. Bel cennetü vel cennet, cehennem, mahlukatâni el yevm, şimdi mahluk yaratılmıştır. ne yani ebeden, ebedi olarak da bunlar son bulmayacaklardır. Biliyorsunuz cennet, cehennem, el an yaratılmış mı, değil mi diye bir e, farklı görüşler de var. Burada çoğunluk el an el yevm, e, cennet ve cehennem mahluktur, görüşünü savunuyor. Evet. Cehennemin belli bir zaman sonra tekrar son bulması gerektiğine dair de istisnai görüşler var. Bu konuda da çoğunluk, la yani yani ebedi olarak cennet ve cehennemde son bulmayacaktır. Devamlı halidine fiha olacaktır, görüşündeler. وَلَا يَمُوتُ الْخُرُّ ayn Ebeden, huğur-u de vefat etmeden ebedi olarak orada kalacaklardır. Bela يَفْنَا اِقَابُ taala ve وَسَّلَابُهُ سَلْمَلَى Allah-u cezası veya verdiği sevaplar da son bulmadan sermeden, talib-i anlamında, ebedi olarak orada yer alacaktır. allah Teala yehdi men yeşaü fatle allah Teala fatli ile hidayete erdirir. Ve yudu illü men yeşaü adaletiyle de e, yoldan çıkan kişilere bu tercihlerini yaratır. Burada Allah'ın e, saptırması diye şöyle anlamamak gerekiyor. Kişi e, doğru yol üzerinde, devamında namaz kılıyor, iyilik üzere Allah aldı, onu zorla saptırdık diye düşünmemek gerekiyor. Aynen Bakara Suresinin ilk ayetlerinde olduğu gibi, kalplerin mühürlerinde ayetlerinde olduğu gibi, kişi tercihleriyle kötüyü, yanlışı, e, idlali, sapıklığı, yanlışı o tercih ettiği zaman allah Teala da adaleti gereği, adlen diye ona vurdu yapıyor. Adaleti gereği o kişiyi tercihi de baş başa bırakıyoruz. Burada da hızlandırıyoruz. Tercihi günahsa, kötülükse Allah da ona o tercihini yaratmış oluyor. Yoksa caminde namaz kılarken, kişi hiç aklında yokken, yolundayken zorla alıp Allah'ın o kişiyi fasık yapması, katil yapması, kafir yapması, yapması adalete aykırı. Bunu öyle anlamamak gerekiyor. Ve illaluhu, işte onun Allah'ın saptırması, hızlanuhu, hızlanı anlamındadır. İşte hızlan burada önemli. Ne demek Allah'ın saptırması hızlanıdır? Tefsirül hızlan, hızlan kelimesinin açıklaması şöyledir. اَلَّا يُوَفِّقَ الْعَبْدَ اَلَا مَا يَرْدَاهُ اَنْهُ Kişiyi muvaffak kırmamasıdır. E, razı olacağı şeyleri yapmaya muvaffak kırmamasıdır. Bunu Türkçe'ye e, tercihiyle baş başa bırakmaktır diye anlamak daha makul. Bir kişi e, yanlış veya köpüğü tercih ettiği zaman Allah'ın onun tercihini değiştirmek yerine onu tercihiyle baş başa bırakması. E, ile baş başa kaldığı zaman yani o kişi örneğin gelip, cinayet istemeyi tercih etti, Allah tercihiyle onu baş başa bıraktığı zaman o kişi o gürağı istemiş oluyor. Yani zorla müdahale edip de onu durdurması şeklinde değil. Kişi ile baş başa kalmış oluyor. O yüzden Küfrü seçebilir, kafirlik de ile baş başa kalabilir. Veya başka bir büyük günah tercih edebilir. Büyük günahında baş başa kalabilir. Ve adl-ü Bu da Allah'ın adaleti gereği. O kişiye müdahale etmemesi. Tercihine müdahale etmemesi. Ve keza uguvetül maksul alel masiyeti. Bu kişi de bundan dolayı masiyet üzere tercihinde bulunmuş ve amelinde bu şekilde işlemiş oluyor. Bu kaderle ilgili tartışma. Yani bunun özü adalet. Burada zaten birkaç kere geçti Allah'ın adaleti geçti. Allah doğru yolda olan kişiyi alıp da zorla eğriyorlar, eğri yola, yolda olan kişiyi alıp da zorla doğru yolda getirmesi gibi değil de kişinin tercihine göre tercihi iyi ise iyi götürmesi, kötü ise kötü götürmesi şeklinde anlayabiliriz. Ee, Bununla ilgili diğer bir konu. Velayet yüzü en nekol. Şöyle demek ki uygun değildir. İnne şeytan, şeytan. Yaslı bir imanı, imanı alır çalar. Minal mümin, mümin kişiden kahren ve cebren zorla baskıyla müminin imanını şeytan çalar demeyiz. Velakin ne kul? Fakat şöyle söyleriz. Minal abdül kişi kul. Ya da ol imanı, imanı bırakır. Hinezin, o bıraktığı zaman. Yesdürgün minhuş şeytan, şeytan ondan almış çalmış olur. Şimdi üstteki paragrafı açıklayan burada bir örnek geldi. Şimdi şeytan imanı çalar mı çalmaz mı? Diyor ki şeytan gelip de zorla baskıyla birinin imanını çalmaz. Eğer kişi imanı terk ederse, imandan uzaklaşırsa o zaman şeytan gelir onu almış olur. Ama kişi iman üzere olduğu müddetçe şeytanın gelip de zorla baskıyla o kişinin imanını alması bunu dinsiz, imansız yapması, biz bunu kabul etmeyiz diyor. Burada kişinin terk etmesi gerektiği. Tek kişi terk etmiş olursa o zaman şeytan da gelir, onun terk ettiğini almış olur. Evet, Sual-i Münker'in ve Nekir'in, Münker ve Nekir meleklerinin sorgusu hakkın, haktır, kainun, fil kabri ve kabirde olur. Haktır, kaynaklara göre hadislerde geçtiği üzere haktır. Ve kâinî fil kabri, kabirde de bu zaten huku bulmaktadır olmaktadır. Ve iade et ruh ile cicede ruhun cicede iadesi fil kabirdeki kabirde iken hakkun aktır. Biliyorsunuz kişi vefat ederken ruhu ciceden ayrılmış oluyoruz. Kabire konulduktan sonra sorgu için ruhun tekrar cesede dönmesi gerekiyor. Buna iade et ruh ile demiş elbette. İade et ruh ile ve قَتُولُ الْقَبْرِ۪يۜ ''Kabrin sıkması ve azabı ve kabirdeki azab Hakk'un, Hak'tır. وَكَائِنُونَ küffar كُلِّه۪ينَ Ve kafirlerin hepsi için vakiidir Ve ibad-i usat ve bazı e, isyan eden, asi, yanlış yapan mü'minler için de bu gerçekleşir. Hakk'un, Hak'tır ve caizdir. Bu durum caizdir. Demek ki kabire zâbi bir kere kâfirler hepsi için gerçekleşiyor. Kâfirler hepsi. Müminlerden ise e, belli günahları, belli isyan davranışlarını işleyenler için haktır ve caizdir deniyor. Bunların ne olduğu da hadiste peygamberimiz saymış zaten. Hıybet etmek. Ayakta bevli gibi, dedikodu gibi maddeleri peygamberimiz saymış. Ve kullu şeyin ve ulema fil faalisiyeti sifatillahi teâlâ azze ve ismuhu <gülüyor> fecaizun kavlu bihi sivel yedi bil farisi yedi şimdi ve kulli şeyin fekerehul ulema bil farisi yedinin sıfatı Allah-u ve celle, Fars dilinde alimlerin Allah'ın sıfatları hakkında zikrettiği şeylerin hepsi Allah'ın ismi olarak e, fecaizun el kavlu bihi bunları Farsça söylemekte bir mahsur yoktur. allah isimlerinin karşılıklarına Farsça söylemekte mahsur yoktur. Sivel yet, bilfarisi yeti. Burada yet, Allah için kullanılan yet kavramına sözcüğünü istisna etmek gerekir diyor. Niye böyle arkadaşlar? Biliyorsunuz yet, yadullah diye Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Yet, sözlükteki birinci anlamı el anlamında. Başka bir dile tercüme edilirse, buradaki anlam Allah'ın eli, diye örneğin Türkçe çevirdiği zaman e, birinci anlamda tercüme edilmiş oluyor Allah'ın eli denildiği anla da akla Allah'ın kolu Allah'ın vücudu gibi farklı şeyler çağrıştıracak e, yanlış bir tercüme olmuş oluyor oysa buradaki yet e, sözlükteki birinci anlamı en olsa da ayetin siyah hakkında Siva hakkında anlatılmasında Allah'ın desteği sizinle gibi destek anlamı da var o yüzden yani mecaz veya benzetme içeren bu tür ayetlerin başka dile çevrilmesine Ebu Halife doğru bakmıyor. Buna da yet örneğini veriyor. Şimdi o yüzden burada yet kavramı veya kelimesi dedim. Bu Allah hakkında kullanıldığı ayeti diğer dile çevirirken Yedullah diye çevirip tırnak şahidi koyup dipnotta açıklamak gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bu geçen bir kavramdır. Bir tanımlamadır. Burada Allah'ın desteği, Allah'ın müminleri kast edilir diye söylemek gerekir. Diğer türlü direkt Allah'ın eli diye terzim ettiğiniz anda bu dinleyen kişi açısından farklı bir çağrışım yapar. Bunlara haberi sıfatlar diyoruz. Burada da bunun dışındakiler diğerler çevirebilir demiş. Örneğin Allah'ın alim ismini, Allah'ın hâl ismini diğer terzim etmiş olsanız hiçbir yanlış meydana gelmez. Ama haber sıfatlar da yet örneğinde olduğu gibi. Yanlış anlaşılabilir. Bunların e, tercüme edilirken olduğu gibi tercüme edilmesi doğru değil diyor Ebu Hanife. Ve 700 en yukal biru hudâ azzelecelle bilâ işe-i velâ e, allah Teala hiçbir şekilde Allah'ın e, teşbih veya kastetmek kastetmeksizin allah Teala hakkında kullanılabilir parçadaki ifadeler. Veleyse kurbullah Teala veya boyu, min tariqte, tuğul mesafede ve benzer bir konu. Allah Teala'nın yakın olması veya uzak olması, min tu tariqo tuğul ve mesafenin uzunluğu veya kısalı anlamında anlaşılmaması gerekir. Allah Teala'nın yakın olması, Allah Teala'ya yakınlık, mesafenin yakın veya uzak veya kısa olması anlamında anlaşılmaması gerekir Allah bize şah daha yakın diyoruz burada olduğu gibi bu yakınlık mesafe yakınla gibi anlamamak gerekir ve fakat ala manel kerameti burada manevi anlamda anlaşılması gerekir diye düşünüyor şimdi Allah bize şah yakın burada Allah bizi her şeyimizi biliyor diye bilim anlamında anlaşılabilir Yer aitlerde de benzer şekilde anlaşılabilir ama e, buradaki ölçü fiziksel yakınlık veya uzaklık diye bir anlam vermemek gerekiyor. Allah bizi iman esasında tutar. Allah her şeyi bilir gibi e, fiziksel yakınlığın dışında anlamlar verilebilir. Bell o qari bu inhu. Allah Teala'ya e, itaat edenler Allah'a yakındır. Biler ki e, buradaki Yakınlıkla tam manasıyla yüzde yüz ne, ne kase bilmiyoruz. Ve asiy bayi Asi olan da Allah'tan uzaktır. Bilakis, e, bunun da tam anlamıyla ne kase bildiğini bilmiyoruz. Ve kurp, ve bu yakınlık uzaklık, ve ikbal gelmek, ya da alil bunlar e, bizim yukarıda bahsettiğimiz gibi manevi anlamda anlaşılabilir. Ama işte yüzde yüz bu şu anlama gelir diye bir anlamda sabitleme, kesinlik iddiasında durulmamak da gerekiyor. Ve kezâlike civâruhu fî cenneti Allah-u Teâlâ'ya cennette komşu olmak, vel vukuf beyneliydi eyhi, Allah huzurunda durmak, bilâkeyf, bunların da tam anlamıyla ne ifade kastettiğini bilmiyoruz. Şimdi bunlar da arkadaşlar, bilâkeyf dediği durum şu, gayıpla ilgili konular. Yani cennetteki olan durum, Allah'a e, konuşulmak, Allah'ın huzurunda durmak gibi e, durumlar, kayıpla ilgili durumlar. Biz düşünürken çoğunlukla duyuyorum, organlarımızla gördüğümüz e, akılla idrak ettiğimiz fiziksel e, şeylere benzeterek düşünüyoruz. Oysa Allah Teala mükandan münezzeh. Bundan dolayı buradaki yakınlık, uzaklıkla yüzde yüz şu anlam kastedilir diye bir iddiada bulunmak doğru değil. Buradaki fiziksel yakınlık değil. Ama tam manasıyla olduğu konusunda da dünyadaki bildiğimizde şudur diyemiyoruz. Yani burada Allah bizi gördü, bizi ilmiyle kuşattı, bizi himaye ettiği gibi manevi anlamda şimdi yorumlanabilir. Vel Kur'anü Kur'an münzelur ale rasulih ali vesselam Kur'an Peygamber Efendimize indirilmiştir. Ve filme, fil mesahi mektubun musaflarda yazılır. Ve ayatul Kur'an'ı, Kur'an'ın ayetleri, fi imanel kelami kulliha, kelam manası üzere hepsi, müsteviyyetin fil fazileti vel azameti. allah Teala'nın e, kelamının e, bir ürünü olarak bunların hepsi, müsteviyyetin fil fazileti vel azameti, fazilet ve e, yücelik açısından, Allah'ın kelamı olması açısından, hepsi eşittir. Ancak illa, ancak, enne nibariha faziletü zikri ve faziletü mezkür. Fakat bazı bir kısım ayetlerde e, telaffuz, zikir fazileti ile e, konunun fazileti, anlatılan konunun fazileti birlikte yer alır. E, Misle ayet-i ayet kürsi, mesela ayet-i kürsi örneğinde olduğu gibi, ayet-i kürsi de ne olmuş? Hem... E, Zikr fazileti, yani onu okuma fazileti, hem de mezkûr, anlatılan konunun fazileti birlikte yer almış. Diğer ne? Çünkü el-mezkûr fiha bu ayette, ayet-el-Türsi'yi anlatılan konu, Celâdullahi Teâlâ ve azametuhu, Allah-u Teâlâ'nın yüceliği ve onun azametidir. Ve sıfatuhu sıfatıdır. Allahu u ya ilâh illâh huvel hayyul tayyû minâ tefruzuhu senetün velâ nevn diye, Anlatılan allah Teala'nın yüceliği, sıfatları, azameti. Seçtemat fiha, işte bu surete fazilete yani iki fazilet birlikte yer almıştır. fazilet zikr ve faziletül meskûr. işte okuma, Kur'an okuma sevabıyla anlatılan konunun fazileti birlikte yer almıştır. Veli bazı ayetlerde ise faziletül zikri, sadece azameti, Kur'an'ın okuma Kerim'de yer alır. Anlatılan konu açısından bir üstünlük ayetler küsüdeki gibi yer almaz. Müsteptık küf var. Örneğin kafirlerin anlatıldığı yerler. Örneğin münafıklar anlatılıyor. Onlar sözünü tutmaz diyor. Onlar kötü özellikleri anlatılıyor. Anlatılan münafık veya kafir. Ancak konu açısından anlatılan münafık veya kafir üstün değil. Ama onlar o ayetler Allah'ın kelamı olması açısından kendi faziletine sahipler. Ve leysedil neskûru fiha, işte bu ayetlerde, öne yani kafirler anlatıldığı ayetlerde, e, fad, leysedil fâdlın bir hazret yoktur konu açısından, ve evet. hüm çünkü konu anlatılan kafirler. E, ve kezâlikel esmâ ve sıfâti kulliha, allah Teala'nın isim ve sıfatların hepsi müsteviyyetin eşittir, dil Izzami ve padli, azamet ve yücelik açısından eşittir. Dert tefalük beynin var. Bunlar arasında da bir farklılık meydana gelmez. Bu farklılık öngörmeyiz. Ve valide Rasulillah aleyhissalatü vesselam, mata alel cahiliyeti, Hazreti Peygamber'in annesi ve babası cahiliyet üzere öldüler. Şimdi bu ibadet tartışmalı bir ibadet arkadaşlar. Ee, burada iki şey öngörülür. Bir kısım görüşlerde fıkir bazı bücralarında bu yer almaz. Yani Hazreti Peygamber'in anne babası cahiyet üzere öldüğü yer almaz. Keser-i Merhum da burada ma vardı. Maa maa Hazreti Peygamber'in anne babası Cahit üzere ölmediler. Diye burada bir maa vardı. Buradaki istinsa edenler maa dolayı tekrar ediyoruz zannederek onu yazmadılar. Oysa burada bir ma var diye düşünürler. Ama genel mantık açısından bakılınca e, böyle bir cümlenin hukuklu ekberde yer alması beklenmiyor. Niye beklenmiyor? Çünkü Ebu Hanife e, insanlara e, istedikleri günah sebebiyle kafir denilmesin diye mücadele eden birisi müslümanların teklif edilmemesi ulaşan birisi. Hazreti Peygamber'in anne babası İslam gelmeden önce vefat ettiler. Dolayısıyla onlar hakkında bir tartışma yapmanın bir mantığı yok, bir gerekliliği yok. Bu sebeple Böyle bir tutuk yere tartışmanın bu metinde yer alması tartışmıştır. Ee, bazı vücudalarda yer almadığı için e, bu sonradan eklenmiştir diye düşenler var. Buradaki olumsuzluk ölmediler anlamındaki olumsuzluk edata düşmüştür diye düşünenler var. Ama Osmanlı döneminde okunan kulek Kulekber Risale metinlerinde bu, bu ifade vardır arkadaşlar. Yani, bu şekilde okunan. Ee, bir kari şehri gibi şerhlerde burası vardır ve Kasım ve Tahir ve İbrahim Kasım Tahir İbrahim Can beni Resulü'yla aleyhisselam peygamber efendimizin e, oğullarıdır evlatlarıdır Fatıma ve Rukiye ve Zeynep ve Ümmü Kürsün kümle An Al bena Resulü'nlâh aleyhisselam Fatıma Rukiye Zeynep ve Ümmü Kürsün de Kırık peygamberin kızlarıdır Ve eğer işgala adet insanı şey üretmek ilmi tevhit, ve eğer işgala adet insanı şey bir insana bir e, soru şüphe var ki olsa, üretmek ilmi tevhit, e, tevhit ilminin ince konulara ile alakalı tevhidle inançla ilgili bir konuda insanın aklına bir soru gelse, bir şüphe gelse, tereddüt vasıtası olsa. İnne bu o kişi yemdiği ya bu kendisine şunu yapması gerekir. En yeterli bir hali mahve sebab indallah o an yani o şüphe içinde bulunduğu durum içinde Allah katında mahve sevap indallah Allah katında doğru neyse ona itikad etsin diye düşünmesi ile en yedide alim ve yeselehu bir alim bulup da o alimden e, sorusunun şüphesinin cevabını alıncaya kadar Allah katında neyse, hak neyse ona inandım diye inanarak bir alimden cevabını araması o kişi için gereklidir. Tekrarlayalım. İnsana e, tevhidin, inançla ilgili konularda aklına bir soru düşükle gelebilir. Fe innehu bakıyı bu durumda o kişiye bir alim bulup Yese'e lehu, ona soruncaya kadar Allah katında hak neyse ona inandım diye itikad ederek Alimde bilen kişiden onun cevabını alması gerekir. Vela yese'uhu tekhirul talep, bu araştırmayı, cevabı bulmayı geciktirmesi doğru olmaz. Vela yu'zer bil vakt ve bu tereddüt içinde durması, vakit geçirmesi de doğru olmaz. Ve ve kafe. Eğer bu şekilde durursa, bu hal, o şüphe, o soru onu küfre götürebilir. Bu önemli bir tür nefaklık yerdeki insanlara, bireylere, herkesin zaman zaman aklına inançla ilgili, dinle ilgili bir konuda soru vaki olabilir, soru aklına düşebilir. Bu durumda mutlaka bir cevabı vardır. Bir kere onu bilmesi gerekir. Ee, cevabı bulabilmek için de soracağı veya öğrenci kitaptan onun cevabını araştırması gerekir. Bu süre uzayabilir. Tabii soracağı kişi uzakta olabilir. Veya cevabına bakacağı kitap yanında değildir. O süre zarfında Allah katında bunun cevabı neyse, hakkı bana inandım diye düşünerek cevabı araması gerekir. Beklemesi, geciktirmesi, tereddüt etmesi doğru olmaz. Çünkü o şüphe, o tereddüt, o sorunun cevabını bulmaması, o durum o kişiyi inkara inaçtan çıkmaya götürebilir ve haber mirac mirac haberi hakkın haktır ve men bu kim miracı inkar ederse ed, ederse ve müddedi o gidatçıdır ve satmıştır bir dikkat ederseniz burada haber mirac diye başladı çünkü İsra Kur'an-ı Kerim'de yarasa da mirac hadislerde yer alır o yüzden mirac hakkındaki hadisler Haberler. Hakkul hakkı diyor. Hadislerin hak olun diyor. Hemen men bu kim bunu inkar ederse ve böyle müddedi müdahalül diyor. Hadiste yer aldığı için hadiste anlatılan bu konuları kabul etmeyen binatçıdır ve sapıtmıştır diyor. Buradaki sapıtmış anlamı da şudur. Çoğunluk, Müslümanların çoğunluğunu kabul ettiği halde Müslümanların çoğunluğunu kabul ettiği yoldan gitmeyen anlamında Sıra müstakim var, çoğunun kabul ettiği gittiği yol. O yolun yan yoluna satmak, o yolun dışına satmak, yoldan çıkmak anlamında, satmak o anlamda. Bir Atçı'dır diyor, Müslümanların yapmadığı yeni bir şey söylemiş olur. Müslümanların kabul ettiği, çoğunun kabul ettiği yolda çıkmış olur. Dikkat ederseniz burada, eğer bu ayette geçiyor olsaydı, haber de ayet olsaydı, burada Bide Atçı sapık denerdi, kafir derdi. hadiste de geçtiği için de, özellikle belirtip haberde geçtiğini belirterek haberde geçen bu hususu kabul etmediği için bir akciz ve dağılır diyor. Ve hurucu deccal, deccanin hurucu ve yecücü ve meçük ve tülü uşşşems min maridaha, işte yecücü, çıkışı, güneşin batıdan doğuşu ve nüzulü İsa aleyhisselam, yine sema, semadan İsa aleyhisselamın nüzulü ve sayru alamati yevmi kıyameh ve diğer kıyamet alametleri, Ala ma haber adet biliyor, habar sahih sahih haberlerde, sahih hadislerde gelen kıyamet alametleri hakkın hatır çayını ve olacaktır vakiyi diyor. Burada da dikkat ederseniz kıyamet ile ilgili e, olacak kıyametten önce olacak kıyamet alametleriyle ilgili şeyleri saydıktan sonra, bunlar sahih hadislerde geçen bu hususları hak olduğunu ve vayki olacağını söylüyor Vallahi u Teala yettiğine yaşayan bir asak allah Teala bir de yeni saatini diye de bitirmiş oluyor bu şekilde üç hafta okuduğumuz e, fükületleri bu hafta bitirmiş olduk 40 dakika oldu 3 haftalık bir derste bitmiş oldu ve katılmanız için teşekkür ediyorum bundan sonra Diğer desayelere başlayıp başlamayacağımızı bir düzelttire ederiz. Başlayacaksak sizi de duyururuz okul sitesinde. oradan kayıt alıp devam ederiz. Şimdilik burada bitirmiş oluyoruz. Fıkül Ekber'i. Kendiniz de e, piyasada pdf şeklinde veya satılan Fıkül Ekber şefler var. Bu okuduğumuz konuların ayrıntılarını merak ediyorsanız. Bir Fıkül Ekber şehrini alıp e, şereflen de ayrıntıları okuyabilirsiniz. Ama özü bu. Üç günde okuduğumuz, yani üç haftada okuduğumuz, birer saat, üç saatte okuduğumuz metin. Beşer altı sayfalık bir metin. Sonuç itibariyle içindekilerin çoğunluğu, aylar Müslümanların çoğunluğu tarafından benimsenin inanç ilkeleri, adli ilkeleri. O açıdan fakületler önemli bir metindir. Şimdi de hayırlı ramazanlar, hayırlı bayramlar söylüyorum ve burada kapatıyorum.